AYT kampında ikinci dereceden eşitsizlikler... ...SML testlerinin medium ayağına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Evet sayfa numaralarımızı hemen hatırlatıyorum. 42 ve 43. sayfalarda kalmıştık arkadaşlar. Bu sayfalarda hatırlattığım üzere eşitsizliklerin medium testini çözeceğiz. Small testleri çözdük arkadaşlarım. Şimdi biraz bu konuyu artık iyice enlemesine boylamasına ele alacağız ve... Biraz seni birazcık zorlayacak sorular çözeceğiz. Bundan sonraki videoda ise large testlerin çözümünü yapacağız ve konumuza noktayı koyup parabole doğru yol alacağız. Umarım kamp güzel gidiyordur. Umarım senin için her şey güzeldir. Valla senin için çok uğraştım. Bu kitap için ve bu kamp için de uğraşıyorum. Olabildiğince tüm konuları detaylı anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince... Bütün bilgi, bütün bilgilerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum arkadaşlarım. Umarım yarar oluyordur, umarım faydası oluyordur. Ben çok keyif alıyorum kamp hazırlarken, videoları çekerken. Umarım sen de aynı tadı videoları izlerken ve dersi işlerken alıyorsundur diyelim ve geçelim mi arkadaşlarım sorularımıza? Hadi hep beraber. sorumuz için şöyle biraz yaklaşalım ve başlayalım çözmeye. Arkadaşlarım iki tane eşitsizlik var ve doğal olarak da bize demiş ki eşitsizlik sistemi. Bunun çözüm kümesi A-B açık aralığı olduğuna göre B-A farkı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle üst tarafın köklerine bir bakalım isterseniz. Bakın şunun kökü 0, bunun kökü 3... Şuraya bakıyorsunuz buranın kökü eksi 1 bölü 2 ve bunun kökü de 1 arkadaşlar. Şimdi hepsini küçükten büyüğe sayı doğrusu üzerine sıralayalım. En küçük eksi 1 bölü 2 burada sonra 0 sonra 1 ve daha sonrasında da 3. Hemen bir sayı doğrusu oluşturuyorsunuz. Tablonuzun bacaklarını çizdiniz arkadaşlarım ve bunları çizdikten sonra da ne diyoruz? Şöyle iki tane satır çiziyoruz. Neden? Çünkü eşitsizlik sistemiydi. Bir tane de boş sütun atıyoruz buraya. Buna birinci buna ikinci eşitsizlik derseniz birinci ve ikinci eşitsizlikleri de burada isimlendirdiniz. Birinci eşitsizliğimizin kökleri sıfır ve üçtü içleri boş. Dolayısıyla şu şekilde yaptınız. İkinci eşitsizliğimizin kökleri eksi bir bölü iki ve birdi içleri boş arkadaşlarım. Daha sonrasında birinci eşitsizliğe bakıyorsunuz artı çarpı eksiden eksiyle başlayacağız. İkincisi artı çarpı artıdan artıyla başlayacak. Eksi tek katlı köklerde işaret değişiyordu. Artı, artı, eksi, eksi dediniz. Burası da artı, artı, eksi, eksi ve artı oldu. Birincisinde sıfırdan büyük bölge istenmişti yani şu kısım. İkincisinde ise sıfırdan küçük olan bölge istemişti yani şu kısım istenmiş. İkisinde de taralı olan sütun, şu sütun olduğu için arkadaşlarım bizim çözüm aralığımız neymiş? Sıfırla bir açık aralığı. E bana demiş ki bu AB açık aralığına eşittir demiş. O zaman A sıfırdır. B'de 1'dir. B'den A'yı çıkar demiş. 1'den 0'ı çıkarırsanız doğru cevabı bulursunuz. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı sevgili gençler. Devam ediyorum. ikinci sorumla. Dik koordinat düzleminde tanım kümeleri gerçel sayılardan oluşan FGH fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiş bize. F mavi ile G kırmızıyla ile H da yeşil olarak verilmiş. Buna göre eksi 3 ile 3 kapalı aralığındaki X'ler için fx çarpı gx sıfırdan küçük ve gx çarpı hx sıfırdan büyük eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi hangisidir diye soruluyor. Şimdi bunu tablo çizerek arkadaşlarım oluşturalım. Hadi bakalım. Eksi 3 ile 3 kapalı aralığında sormuş bize. Yani şu şekilde gösterelim arkadaşlarım. Biraz daha şu taraftan çekersek daha güzel olur. İşte bu aralıkta sorulmuş. Bu aralıkta gençler f fonksiyonunun kökleri. Eksi -1 ve 1'dir. Bakın kökleri şuraya sıralayalım. Eksi -1 ve 1 bunlar f'in kökleri. Daha sonrasında g fonksiyonumuzun bu aralıktaki kökleri eksi -3 ve 3'tür. Bunlar g'nin kökleri ve h fonksiyonunun kökü de 0 arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Eksi -3, daha sonrasında eksi -1, 0, 1 ve 3 dediniz. Ve sevgili gençler, bunları bu şekilde Bacaklarını da çizdiniz Bakın kaç tane bizim eşitsizliğimiz var burada Bir iki tane O halde arkadaşlarım bunlara iki tane satır çizdik Bu iki satırı çizdikten sonra Bir tane de boş sütün attık Buraya şuraya birinci eşitsizlik Buraya ikinci eşitsizlik dedik Şimdi birinci eşitsizliğimize bakalım F ile g'nin çarpımıydı F ile g'nin çarpımının arkadaşlarım kökleri Eksi bir bir eksi üç ve üçtür Ve küçüktür dediği için de içleri boş olacaktır Bakın şöyle İçleri boş şekilde ben bunları çizdim. Gx çarpı hx fonksiyonunun kökleri de şunlardır. Yani eksi 3, 0 ve 3. İçleri de boş olacak. Eksi 3, 0 ve 3 de buraya işaretledim. Şimdi f ile g'nin çarpımı demiş. F fonksiyonu sonsuza doğru giderken artarak ilerliyor. G fonksiyonu azalarak ilerliyor. Yani birisinin baş katsayısı sayısı pozitif ötekinin baş katsayısı sayısı negatif demek ki. Bunların çarpımı negatif yapacağı için burası eksiyle başlar diyor. İkinci eşitsizliğimize bakıyoruz. Gx azalan bakın azalarak gidiyor. Gx de azalan hx de azalan. Demek ki arkadaşlarım eksi ile eksinin çarpımından artı diyeceğiz. Ve artı ile başlayacağız. Şimdi üst tarafa geçtim. Eksi artı eksi eksi artı eksi dedim. Alttaki nedir ise artı eksi eksi artı artı ve eksi dedim. Birincisinde sıfırdan küçük olan yerler istenmişti. Yani şu kısım şu kısım ve şu kısım istenmiş. İkincisinde sıfırdan büyük olan yerler yani şurası ve şurası istenmiş. Şimdi bizden neresi isteniyordu? İkisinin de sevgili arkadaşlarım taralı olduğu sütunlar isteniyor. Yani şu kısım ve şu kısım. O halde benim bakın eksi 1 ile sıfır açık aralığı diyorum. Birleşim 3'ten de sonsuza kadar olan aralık diyoruz arkadaşlarım. Bu da bize eksi 1 ile sıfır ve 3'ten sonsuza kadar olan aralık nerede verilmiş? Bakın D seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Evet 42. sayfamızın sol sütununu çözdük. Geçtik 3. sorumuza. Zeynep matematik dersinde öğretmeninin tahtaya yazdığı soru için kağıda aşağıda verilen çözümü yazmış. Sorusunu bilmiyoruz ama şu an çözümü biliyoruz. Ve bunun çözüm kümesi de arkadaşlarım neresi gelmiş bakın. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar. Yani şu bölge. Ve 2'den de 3'e kadar 2'den açık 3'ten kapalı olan bölge. Yani benim çözüm kümem burasıymış. Şimdi o zaman diyor ki Zeynep'in yaptığı çözüm doğru olduğuna göre öğretmenin tahtaya yazdığı eşitsizlik sistemi hangisi olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlarım birinci eşitsizliğimizin demek ki sıfırdan küçük yerler isteniyor. İkinci eşitsizliğimizde de sıfırdan büyük bölgeler isteniyor. Şimdi birinci eşitsizliğimizde sıfırdan küçük bölgeler isteniyor ama acaba eşit bölgelerde isteniyor mu? Bakın sevgili arkadaşlarım buralar içleri dolu olduğu için demek ki eşitlik var. İkinci eşitsizliğimiz için konuşmayacağız. Daha hala birinci eşitsizlikteyiz. Şimdi düşünelim buradaki ikinin neden üç tane kökü var. Hatta bir tanesinin içi dolu diğerlerinin içi de boş. Şimdi içi dolu olan kök demek ki pay kısmında bir kökmüş. İçi boş olan o iki tane çift katlı olan kökte payda kısmında çift katlı kök varmış diyeceğiz. Hangi kök? 2 Demek ki birinci eşitsizliğimiz rasyonel bir ifade. Ve paydasında da bakın. Sevgili arkadaşlarım kökü 2 olduğu için paydasında da x eksi 2'nin karesi diye bir çarpan mecburen olacak. Şimdi birinci eşitsizliklere bakıyoruz. Bakın x eksi 2 demiş karesi yok. O zaman o halde a şıkkını eleyebilirim. Daha sonrasında yine bakın birinci eşitsizlik demiş paydası yok. O zaman bunu da eleyebilirim. C'ye bakıyorum. Bakın x eksi 2'nin karesi. D'de x eksi 2'nin karesi. E'de x eksi 3'ün karesi demiş. Bu da balık baştan kokar derler ya. Bu da gitti. O halde cevabımız C veya D. Pekala. Şimdi diğer yorumlarımızı yapalım. Arkadaşlarım ikinci eşitsizliğimizin de bir kökü eksi 3 diğer kökü artı 2. Yani x artı 3 çarpı x eksi 2 diye çarpanları olacak ikinci eşitsizliğin. Hemen ikinci eşitsizliklere bakıyoruz. x artı 3 çarpı x eksi 2. Bakın x artı 3 çarpı x eksi 2. Buraya bakıyorsunuz x eksi 2 çarpı x artı 3. Demek ki D şıkkıda gidiyor arkadaşlarım. Cevabımız ne olacakmış? C seçeneği olacakmış diyebiliriz. Buradaki en önemli yorum şuradaki 3 katlı yorumuydu. O 3 katlı yorumu da ikisinin içi boş olduğu için demek ki paydanın kökü çift katlı dedik. Bir tanesinin içi dolu olduğuna göre demek ki pay kısmında x-2 diye bir çarpanımız varmış demek ki. Hatta ya da 2-x bakın burada görüyorsunuz 2-x çarpı 2 artı orası. Gördüğünüz üzere 2 diye de bir kökümüz var burada. Pekala bir diğer sayfamızdayız. 43. 3. sayfa 4. sorumuz x kare eksi 2 çarpı mutlak değer x eksi 15 küçüktür sıfır eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlarım şunu yapıyoruz. Burada e, arkadaşlarım x kare eksi 2 çarpı. Şimdi orada duralım. Diyorum ki x sıfırdan büyükse ve x sıfırdan küçükse bu eşitsizlikler buna göre çözülecek diyorum. Neden? Çünkü burada mutlak değer x'in Kritik noktası sıfırdır. Mutlak değerin içerisini sıfır yapan noktalar kritik noktalarda biliyorsunuz. O halde arkadaşlarım ben diyorum ki x sıfırdan büyükse bu ifade x kare 2 çarpı mutlak değer x, x sıfırdan büyüken olduğu gibi çıkar. Yani 2x diye çıkacak. 15 küçüktür sıfır dedim. Bir de bu tarafa bakıyorum. X 0dan küçükse x kare bakın burası bu sefer x diye çıkacak. Başındaki 2'den kaynaklı da artı 2x olacak. 15 küçüktür sıfır dedim. Şimdi arkadaşlarım burayı ben x'e x diye, burayı da x'i 5'e artı 3 diye ayırırım. Bu kısımda ise x'e x ve artı 5'e eksi 3 diye ayırırız burayı. Daha sonrasında da eşitsizliklerimizi çözelim. Buranın kökleri eksi 3 ve 5'tir. Bunun kökleri de sevgili arkadaşlarım eksi 5 ve 3'tür. Gelin tablolarımızı çizelim. Bir şöyle çizdim. Bir de şu şekilde çizdim. Daha sonrasında küçüktür dediği için içleri boş olacak. İçleri boş olacak. Neyle başlayacağım? İkisinin de baş başkatsayısı pozitif olduğu için artı ile başlıyorum arkadaşlar. Artı eksi artı artı eksi artı dedik. Şimdi ikisine de sıfırdan küçük olan yerler istendiği için benim çözüm aralıklarım buralar diyeceğim. Şurası ve şurası. Peki çok güzel. Eksi ee, ile 5 aralığını alabilir miyim tamamen? Bunu tartışalım şimdi. E, hocam tartışacak bir şey yok. Burası değil miydi? Değil işte. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz başlangıç koşuluyla yola çıktık. Nedir? X 0dan büyükse dedik. X sıfırdan büyükse ben Sıfırın sağ tarafında aramam lazım çözümlerimi. Demek ki arkadaşlarım benim buradaki çözüm aralığı sıfırla 5 açık aralığı olacak. Bu bir. İkincisi, burada ise başlangıç koşulumuz x sıfırdan küçüktü. Yani şurası sıfırsa arkadaşlarım sıfırdan küçük olan bölgeye bakacağız. Sıfırdan küçük olan bölgede de eksi 5 ile sıfır aralığı diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi x sıfırdan büyükse şunlar sağlıyor. x sıfırdan küçükse de şurası sağlıyor. E madem öyle, demek ki bu eşitsizliğin tamamını sağlayan neler var arkadaşlarım? -5'ten 0'a, 0'dan da 5'e kadar olan tam sayılar mevcut. Şimdi -5'ten 0'a kadar kaç tane bu açık aralıkta kaç tane tam sayı var? -4 var, -3 var, -2 var ve -1 var. 0 yok. Daha sonrasında bir de 0'dan 5'e kadar olan kısımda da 1 var, 2 var, 3 var ve 4 var. Şimdi kaç tane x tam sayısı vardır diye bize sorulmuştu arkadaşlarım. Peki 0 sağlar mı? Sağlamaz mı? Şu an burada 8 tane var. Doğru mu? Şimdi arkadaşlarım dikkatli dinliyorsunuz. Biz burada x sıfırdan küçükse ve x sıfırdan büyükse dedik. Burada düşünmediğimiz tek durum ya x sıfırsa? Bunu hiç düşünmedik. Yani bir şey e, illaki bir sayı bir sayıdan büyük olacak veya bir sayı bir sayıdan küçük olacak diye bir durum söz konusu değil. Şu da olabilir. Bir sayı bir sayıya eşit de olabilir. Yani sıfıra eşit ne olacak? O zaman da diyorum ki sıfırı yerine yazacağım bakacağım. 0 0 15 küçüktür 0 sağlar mı Eksi 15 0'dan küçüktür ve sağlar demek ki 0 da sağlıyormuş 8 tane var ama artı bir tane daha diyoruz yancı o da cevabı neye götürüyor C seçeneğindeki 9'a götürüyor sevgili gençler geçtim 5'e x kare 2x 5 bölü m artı 1 çarpı X2 x kare artı 4x 2 0'dan büyük eşitsizliği bakın her x reel sayısı için sağlanmakta buna göre m'nin değer aralığı hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım bütün ekstra sayıları için sağlıyorsa şöyle dememiz gerekiyor. Bakın bunun baş kat sayısı pozitif. O halde arkadaşlarım e, pozitifi bir şeye böldüğümüz takdirde sıfırdan büyük gelecek ki bunun da baş kat sayısının pozitif olması ve ekstradan üst tarafın deltasının sıfırdan küçük olması gerekiyor. Alt tarafın da deltasının sıfırdan küçük olması gerekiyor ki e, kök gelmesin ve biz Tablomuza hiçbir kök yazmayıp artı artı artı artı artı diye devam edelim. Yapmıştık hatırlıyorsan konu anlatımında. O halde şöyle düşünüyoruz. Üst tarafın deltasına bakalım. B kare eksi 4 ac'den eksi 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı 5. Bakın arkadaşlarım eksi 16 geldi ki sıfırdan küçüktür burası sağlıyor zaten. Bir de şimdi alt kısımdayız. 4'ün karesi 16. Daha sonrasında eksi 4 çarpı m artı 1 Çarpı 2 0'dan küçüktür dedik. Buradan 16 eksi 4 m. Bakın eksi 4. Eksi 4 m değil. Eksi 8 m arkadaşlar. 2 kere 4'ten 8 geliyor çünkü. 2'yi dağıtmayı unuttuk. Eksi 8 m dedim. Daha sonrasında eksi 4 ile 2'nin çarpımı. Eksi 8 çarpı 1'den eksi 8 diyorum. Küçüktür 0. Yani eksi 8 m'i karşıya attım 8 m. Burada 16'dan 8'i çıkardım 8. 8 m 8'den büyükse demek ki... Bir sayısı m'den daha küçük ya da m sayısı 1'den daha büyük olacak. Aynı zamanda şuranın pozitif olması gerekiyor demiştik. Yani m artı 1'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. m'de eksi 1'den daha büyük olmak zorunda. Bakın arkadaşlarım birisinde m eksi 1'den büyük geldi. Ötekinde de m 1'den büyük geldi. Hangisini kabul edeceğiz? Tabii ki bunu. Çünkü 1'den büyük olan her sayı zaten eksi 1'den de büyüktür. Fakat eksi 1'den büyük olan her sayı 1'den büyük Değildir. O halde M1'den büyükse, m 1'den büyükse m'nin değer aralığı 1 ile sonsuz aralığında olmak zorunda. Beşinci sorumuzun cevabı da böylelikle a seçeneğinde verilmiştir diyoruz. Geçtim 6'ya. x eksi 4. Bakın bunun kritik noktası 4'tür arkadaşlar. Ve mutlak değer olduğu için çift katlı köktür diyoruz. x kare artı 9 biliyorsunuz ki bunu sağlayan yani bunu sıfıra eşitleyen hiçbir x reel sayısı yoktur. Dolayısıyla burayı görmezden gelebilirsiniz. Şuranın kökü de nedir? 6'dır. Şimdi 4 var ve 6 var. 4 çift katlı arkadaşlarım. Unutmuyoruz. Çizdik tablomuzu. Tabloyu çizdikten sonra 4'ün çift katlı olduğunu söylemiştik. Ve içi dolu olacak çünkü pay kısmının kökü ve eşitlik var. 6'nın içi boş çünkü paydanın kökü. Ne ile başlıyorum? Artı, artı. Burası da artıydı. Artıyla başladım. Eksi ve eksi diyorum. Benden istenen bölge 0'dan küçük veya eşit olan bölgeydi. Yani şurası ve arkadaşlarım şu kısım. O halde cevabımız neresi olacak? Bakın eksi sonsuzdan 6'ya gelene kadar bir e, cevap var. Fakat 6 boş. Aradaki 4, 4 dahildi zaten. E zaten benim de çözüm aralığımın içerisinde olduğu için 4'ü ekstradan belirtmeme gerek yok. O halde eksi sonsuzdan 6'ya kadar olan aralık benim çözüm aralığım. Açık aralık o halde cevabımız D şıkkı olacaktı. Geçiyorum 7'ye. Aşağıda F fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Köklerimiz var mesela eksi 6, 2 ve 4 gibi. Buna göre x artı 4 çarpı fx sıfırdan küçük veya eşit eşitsizliğinin çözüm aralıklarından biri hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle şu kısmın kökü nedir arkadaşlar? Eksi 4 mü? fx'in köklerinin de eksi 6, 2 ve 4 olması gerektiğini söylemiştik. Biliyorsunuz ki fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktalar aynı zamanda o fonksiyonu sıfıra eşitleyen x değerleridir. O halde en küçüğünden başlayarak sıralıyorum. Eksi 6, eksi 4, 2 ve 4. Daha sonrasında şu şekilde tablomuzu oluşturuyoruz ve köklerimiz neler eşitlikte var hepsi bizim köklerimiz eşitlik olduğu için hepsinin de içlerini dolduruyorum. Şimdi gelelim şuraya x artı 4 baş katsayısı sayısı pozitif fx'e bakıyorsunuz de sonsuzda artarak ilerlediği için artarak ilerlediği için ne diyoruz arkadaşlarım fx'in de baş katsayısı sayısı pozitiftir diyoruz. Artı eksi artı eksi ve artıyı koydum. Bizden sıfırdan küçük veya eşit yerler istendiği için şu kısımlar istenmiştir diyorum arkadaşlar. Şimdi buraları elde ettik. Bana demiş ki bu çözüm aralıklarından birisi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap ya eksi 6 ile eksi 4 kapalı aralı olacak ya da 2 ile 4 kapalı aralı olacak. 2 ile 4 kapalı aralı C seçeneğinde verilmiş. O halde cevabımız da C'dir diyeceğiz. Ve devam ediyorum 8. sorumuzda. Diyor ki bana. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi hangisidir? Şimdi 3 eksi x mutlak değerli. Kritik noktası 3 ve 3 çift katlı arkadaşlar. Bu 1. x karenin kökü 0'dır ve karesi dediği için 0'da çift katlıdır. Bu kısmı da x parantezinde x eksi 5 diye yazacak olursak x'in kökü 0, x eksi 5'in kökü 5 olacak. Peki hala, şimdi şuna dikkat. x burada çift katlı köklü değil mi? Burada da bir tane daha eksimiz olduğu için artık çift katlı kök muhabbeti yapamayız biz buna. Çünkü iki kök buradan geldi. Bir kök de buradan geldi. Üç tane kök var. Üç çift bir sayı değil. O halde küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Sıfır. Bunu şuraya sıralayalım. Sıfır. Üç. Ve beş diyorum arkadaşlar. Daha sonrasında tablomuzu oluşturuyoruz. Siz tek katlı kök gibi bir tane çentik atmak yerine şunu yapabilirsiniz. Bakın üst taraftaki sıfırda bir eşitlik vardı. Ve çift katlıydı. Şöyle yazdınız ya. Sonrasında alt tarafta sevgili arkadaşlarım bir tane daha sıfır var ve paydanın kökü olduğu için bunu alamayız diyoruz. Bir tane boş bırakıyorsunuz. 3 çift katlı köklü ve eşitlik var. Pay kısmının kökü 5'te eşitlik olmayacak. Peki ne ile başlayacağım? Bakın pozitif, pozitif, pozitif. Hocam şurası negatif değil mi? Şaşırma. Orası mutlak değerli. Mutlak değerli ifade her zaman pozitiftir. Artıyla başlıyorum. Eksi. Bakın çift katlı. Eksi. Bakın burada 3 tane kat var. Dolayısıyla ne diyoruz? Artı diyoruz. işaret değiştiriyor. Bizden istenen bölge de sıfırdan küçük veya eşit olan bölgeydi. Yani şu kısım isteniyor. Ve sevgili arkadaşlarım şu kısım isteniyor. Zaten arada kaldığı için mecburen şurayı da alacağız. 3'ü zaten alıyoruz. Peki hala bizim cevabımız neresiymiş? Sıfır alabiliyor muyuz arkadaşlarım? Alamıyoruz. Neden? Şundan kaynaklı. Sıfırdan 5'e kadar 5 alabiliyor muyuz? Onu da alamıyoruz. Sıfırdan 5... Açık aralığı bizim cevabımız olacaktı. Yani 8. sorumuzun cevabı da B seçeneği olacakmış. Ve 9. sorumuz fx eşittir. x kare eksi 2x olmak üzere fx eksi 4 bölü fx artı 4 sıfırdan büyük veya eşit eşitsizliğini sağlamayan bakın sağlamayan en büyük tam sayı ile en küçük tam sayının toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi fx neymiş arkadaşlarım x parantezini alın daha rahat edersiniz x çarpı x 2 mi? Peki f x 4 nedir? x gördüğümüz yere x 4 yazarız. Bakın yazıyorum. Şuradaki x gördüğüm yere x 4 yazdım. Çarpı şuradaki x gördüğüm yere x 4 yazarsam orası x 6 gelir. Peki şimdi geçelim payda kısmına. Paydada ne var? f x artı 4. Yani artık x gördüğüm yere x artı 4 yazacağım. Ve bu da x artı 4 eksi 2'den x artı 2 gelecek. Şimdi şunun kökü 4. Bunun kökü 6. Alt tarafta bunun kökü eksi 4, bunun kökü de eksi 2. Küçükten büyüğe doğru sıralarsanız eksi 4, eksi 2, 4 ve 6 gelir. Bunlara da tablo oluşturuyoruz. Tablomuzu şu şekilde oluşturalım hemen. Bakın neydi? Büyük veya eşit 0 demiş. pay kısmının köklerinde eşitlik olacak. Yani 4 ve 6'da eşitlik var. Eksi 4 ve eksi 2'de eşitlik yok. Peki neyle başlayacağız? Tamamının başkat sayısı pozitif olduğu için pozitifle başlayacağım. Negatif başlatmak. Pozitif, negatif ve pozitif dedim. Şimdi ise sıfırdan büyük veya eşit yerler istendiği için de şurayı, şurayı ve şurayı istemiş. O halde ben bunları tarayacağım diyorum. Pekala ama bizden bu taralı bölgelerle alakalı bir bilgi istemiyor. Ne ile alakalı istiyor? Taralı olmayan bölgeler. Neden? Çünkü sağlamayan en büyük tam sayı ile en küçük tam sayı istiyor. Bunu sağlamayan en büyük tam sayı arkadaşlarım burada 5'tir. Çünkü 6 sağlıyor sağladığı için zaten içini doldurduk sağlamayan en büyük tam sayı 5 sağlamayan en küçük tam sayı ise bakın burada gördüğünüz üzere eksi 4'tür Çünkü eksi 4 sağlamadığı için içini boş bırakmıştık o halde eksi 4'te 5'in toplamı istenmiş doğru cevabımız birin ta kendisidir yani doğru cevap B seçeneğiydi diyebiliriz sevgili arkadaşlar Evet 43. sayfamızı da böylelikle bitirdik bu videonun ve bu dersin de sonuna geldik bir diğer videoda bir diğer derste ikinci dereceden eşitsizlikler füze olan large testlerini çözeceğiz ve SML'yi tamamlayacağız arkadaşlar. Daha sonrasında ise parabole geçiş yapacağız. Artık diğer videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.